E, yine şarkın e, bu mesela Kivo 2, e, Nex S200 de alabilirsiniz. E, tamamen sizin bütçenize bağlı. Shark'ın e, işte Redline alabilirsiniz, e, Shoei'nin enik sarı var, mat siyah, şu bu filan hepsinden alabilirsiniz. Ben bunların hepsi spor seçenekler. E, hani bu tam olarak spor değil de biraz hani naked commuter, e, scooter tarzına da gidiyor. E, ama hani bu kasları çıkarttım.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 Bir yapısı var, ee, tabii ki hani yan cepleri var, fermuarı var, ee, boynunun herhangi bir çıtçıt yok. Omuz ve dirsek korumaları var. Ee, kolları ayarlanabiliyor ee, ve bilekleri cırt cırtlı şekilde yapılmış. Arkasına geçiyoruz, arkası da tamamen file dokudan oluşuyor. Ee, ve işte pantolonumuzla beraber giyebiliyorsunuz, belinde de şöyle tekrar cırtçıtları var. Ve omuzlarında da biraz genişlediği zaman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 mod Bunu daha önceden sunmuştum, size göstermiştim. Şöyle diyeyim, bunun körük mekanikleri var, örgüçlü de var zaten. Yine omuzları korumalı, dirsekleri korumalı. Bileklerinde fermuarı var, bunun da önünde fermuarı var. Cırt var boynunda ve iç tarafı hava alabilir bir yapıya sahip. Bunu yaz-kış giyebilirsiniz çünkü deri bir model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 Yok pardon, yan tarafında cebi yok. Buralarında ölümcülleri var. Bunu alırken, bu hani detaylarını ben zaten açıklama kısmında yazacağım ama bunu alırken bir beden büyük almanız gerekiyor. Çünkü hani kalıpları biraz daha dar ve yani hem omuz altı, kürek kemini oralarda tekrar korumaları var. İç tarafı da böyle. Arkasında yumuşak bir koruma ile beraber geliyor. E, Bileklerinden neredeyse dirseklerine kadar korumalı ve iyi bir mod. E, altına verebileceğim S teş 90'ın pirate modeli. Bu da tamamen siyah. E, siyah eldiveni geçeceğim. Eldiveni arada söylemeyi unuttum.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 Mesela, siyah MB'den. Ee, eğer ben yok yazlık istemiyorum derseniz yine Revit'in Stockholm modelini, pardon ee, ben ee, almak istemiyorum işte yazlık model, ben kışlık model almak istiyorum derseniz Five Glows'un Stockholm siyah modelini alabilirsiniz. Bu da gerçekten iyi bir model. Çünkü her yerinde koruma var. Ee, ve yani yumruk koruması iyi, bilek koruması şurada çok iyi yapılmış. E, yüksek e, bilekli ve şöyle e, elastik yapıda bir eldiven olsun Glows'un Stockholm'u siyah modeli biraz daha ucuz bir şeyler var mı derseniz e, işte ona yakın bir şeyler var bu da Speedy'nin Aşikahut e, olan VNT2 diye geçen e, modeli, su geçirmez bir modeldir ama hani koruma bakımından bir önce sunduğum Five Glows'un stokoyun modeli daha iyi, eğer yazlık alacaksanız Revincent 3 alabilirsiniz. Bunun e, yalnızca ne denir e, yumruk koruması var, e, bilek koruması yumuşak, yüksek kapanır, kışlık bir eldivendir. Başka model daha önceden de sunduğum şu model olabilir. Bu modelde zaten Five Glows'un yine Sport City modeliydi. Hem bunun körük mekanizmaları var şurasında hem baş parmakta ve eklem yerlerinde çok iyi korumalara sahip. Yumruk koruması çok iyi. Şuradan derin, fermuarlı bir model. Kısa bir model. Bilek koruması iyidir. İç tarafı tamamen deri ve hafif süet alışımları olduğu için de... Bu eldivende de tercih edebilir. Açıklama kısmına ben detaylarını ve fiyatlarını yazacağım arkadaşlar. E, bu da olabilir. Şimdi montları, e, eldivenleri, kastları ben hepsini söyledim. Bir de e, altınıza da e, Rockwell veya TC ilgisim botlarından alabilirsiniz. Onu da siyah modellerini ilk önce şurada paylaşacağım. Bu gördüğünüz e, DNA modeli, uzun modeli var, kısa modeli var.